Akdeniz'de olta balıkçılarının yakalayabilecekleri balıklar ve bu balıkların yakalanma yöntemleri nelerdir? Akdeniz, balık çeşitliliği açısından oldukça zengin bir denizdir. Akdeniz'de balıkçılık sektörü, özellikle Türkiye, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Fas gibi ülkelerde önemli bir geçim kaynağıdır. Akdeniz'de balık avlamak için kullanılan yöntemler arasında olta balıkçılığı,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 Çipura. Çipura, Akdeniz'in en yaygın avlanan balık türlerinden biridir. En iyi av zamanı ilkbahar ve yaz aylarıdır. Olta balıkçılığı yöntemi ile avlanır. Levrek. Levrek, Akdeniz'in en lezzetli balık türlerinden biridir. Levreğin en fazla av verdiği saatler güneş çıkana kadar gün ağırırken ve güneş batışından hemen sonradır. Olta balıkçılığı, canlı yem ile avlanma ve at çek yöntemi ile avlanır ve en iyi av zamanı ilkbahar ve yaz aylarıdır. Gride. Gride balığının avlanmasında sıklıkla trolling, sırtı ve jigging yöntemleri kullanılmakla birlikte, hangi yöntem olursa olsun oldukça seri davranılmalıdır. Genellikle kayalık bölgelerde yaşadığı için avlanması biraz daha zordur. Grida, kullandığınız yeme aldığı zaman içgüdüsel olarak direk kayasına girmek isteyecektir. Akdeniz'de av yasağı zamanı olan Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları dışında avlanabilir. Graniöz, graniöz jigging yöntemiyle, canlı bırakma tekniğiyle ve dip oltasıyla tutulabilir. Kalın misina ve gezer kurşunlu takımlarla, yem olarak da canlı veya ölü karides, sübay ya da kalamar ile bu balığın avını gerçekleştirilir. Canlı yem olarak ince balıklar ve kafadan bacaklılar seçilirse yakalama şansı artar. Barbunya. Barbunya, Akdeniz'in en popüler balık türlerinden biridir. Genellikle ağ balıkçılığı yöntemi ile avlanır ve en iyi av zamanı sonbahar ve kış aylarıdır. İstavrit. İstavrit, Akdeniz'in en lezzetli balıklarından biridir. Çapari yöntemi ile bolca istavrit avlanır. Ayrıca olta balıkçılığı yöntemi ile de avlanır ve en iyi av zamanı, ilkbahar ve sonbahar aylarıdır. Kırlangıç balığı Kırlangıç balığı, Akdeniz'in en lezzetli balık türlerinden biridir. Olta balıkçılığı yöntemi ile avlanır ve en iyi av zamanı, ilkbahar ve yaz aylarıdır. Kılıç balığı Kılıç balığı, Akdeniz'in en büyük balık türlerinden biridir. Açık denizde sırtı balıkçılığı yöntemi ile avlanır. Sırtı, oltanın tekne arkasından 30 ila 100 metre kadar salınıp, 3 ila 5 mil hızla çekilmesidir. Kılıç balığı, en iyi yaz aylarında avlanır. Mezgit, Mezgit, Akdeniz'in en lezzetli balıklarından biridir. Ağ balıkçılığı yöntemi ile avlanır. Amatör balıkçılar için, 30 ila 40 kulaçta, İskandil'i dibe değdirmek suretiyle, 2 ila 5 köstekli takımlarla ve çaparı ile yakalanması kolay bir balıktır ve en iyi av zamanı sonbahar ve kış aylarıdır. Sardalya Sardalya, Akdeniz'in en küçük balık türlerinden biridir. Ağ balıkçılığı yöntemi ile avlanır ve en iyi av zamanı yaz aylarıdır. Amatör balıkçılar çaparı ile de sardalya avlayabilirler. Bu balıkların yanı sıra, Akdeniz'de avlanabilecek birçok diğer balık türü de bulunmaktadır. Ancak avlanma yöntemi ve av sezonu balık türüne göre değişebilir. Örneğin, ağ balıkçılığı yöntemiyle avlanan çoğu balık türü, sonbahar ve kış aylarında daha fazla bulunurken, olta balıkçılığı yöntemiyle avlanan balık türleri, genellikle ilkbahar ve yaz aylarında daha fazla bulunur. Akdeniz'de balıkçılık sektöründe, balıkların korunması ve sürdürülebilir avlanma konuları da önemlidir. Bu nedenle, bazı balık türleri av sezonu dışında veya belirli av miktarlarında avlanabilir. Balıkçılar, avladıkları balıkların boyutlarına, miktarlarına ve türlerine dikkat ederek sürdürülebilir avlanma uygulamalarını benimseyebilirler.